Teknoloji Okulu'nun hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master'ın katkılarıyla hatırladığımız... Bir daha başlıyor. Teknoloji Okulu'nun hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Uzun süredir beklediğimiz bir telefon sonunda ofisimize ulaştı. Xiaomi Redmi Note 8... 8... Allah'tan <gülüyor> <gülüyor> yapma açmadım. Tamam, pardon. Program. Bugün yeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Aslında uzun süredir beklediğimiz bir model. Sonunda evet, elim. kötü oldu kanka. O kadar evet. önemli değil ya. Sesini duyalım. Zaten mutlu. <gülüyor> <gülüyor> Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben gelecekten gelen Osman Tufan. Tanrı'nın yazdığı şiircesine Rı rı rı, rı, rı rı rı İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşiline Aleyküm selam. Hangi ilahilere hakimsiniz mübarek? Sübhaneke var bende ama. Sübhaneke söylüyor mu bilmiyorum. Buyur, buyur, buyur. Teknoloji okudan et Ambulans yine ambulans geçiyor. Klasik olarak ambulanslı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yavaş. Kırsaydın yavaş. oğlum hırsaydın. Valla o kapıyı kırarsan Sahid bir daha birisi sokmaz bu odaya. Haberin olsun olsun. Eş, gelin, gelin Lan. Abi. Teknoloji Okulantı çekimde değil mi? Evet. Teknoloji Okulantı hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir Huawei videosuyla karşınızdayız. Malum son dönemde Huawei'nin başı biraz böyle dertli, biraz böyle dumanlı diyebiliriz. Hatta bakınca böyle Huawei'yi çalışanları şunu söylüyor. Dumanlı, dumanlı, oy bizim eller. Başla başlıyorum. Teknoloji Okulantı hepinize merhabalar arkadaşlar. videomuzda Bu ne lan örümcek anı 30 tane koynuyonlarım Sivas kısmının çobanlığına başlıyor gençler Evet abi. yiyorum bak sen al sana kamera arkası Boz diyor ki ki kayıta abi Osman tam bir Zengin iş yaptın ama... Ha, ha, ha, ha, ha. Şifreniz varsa uygulamada gelen yere... Ulan <gülüyor> bu ne burada? <gülüyor> Allah hiç fark çakladı. Allah'ım en baştan başlayacağız ya. Üzerinde çalışıyor iPhone 9 ya da SE2 olması beklenen. Bununla dakika, ilgili... iPhone üzerinde çalışıyor dedin. Şimdi onlar der, iPhone çalışmıyor, Apple çalışıyor falan derler. Baştan ha, tamam peki. <gülüyor> Gözünü de kırpıyor böyle. Hadi devam. <gülüyor> Gelelim arkadaşlar telefonumuzun teknik özelliklerine. Re Gelelim arkadaşlar telefonumuzun teknik özelliklerine Realme. Dur burayı bir daha alalım. Tamam. Tamam, Gelelim arkadaşlar teknik özellikler kısmına. <gülüyor> Dilerseniz bu kulaklığını baştan ince. kanka ya. En baştan. Hı -hı. Alüminyum muydu bu? Burada arkadaşlar son dönemde bilgisayar fiyatlarının oldukça yüksek olduğundan şikayetçiydik zaten biliyorsunuz. Baştan alacağım bu videoyu. O yüzden çünkü <Gülüyor> gibi hissediyorum. Baştan geliyorum. Evet, Teknoloji otu, otu. Teknoloji oku YouTube kanalından hepinize merhabalar. Gel abi gel. Kadraj ayarlıyoruz da. 12'de açıldı 12'ye kadar da bir sıra vardı. Sağ tarafta ise ses açıp kapatma butonuyla... Bir dakika. Burayı baştan alak bura. Power butonu değilmiş. <gülüyor> Nasıl bir çocukluk yaşadıysan. <gülüyor> ya biz çocuk 80'li yıllarda çok fantaziydi ya. Valla şimdi işte söylüyorum. Tamam mıyız? Hazırız. Hadi girelim. Girdik mi kayda? Evet. Kayda mıyız şu anda? Evet. evet. Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz Mafya 2. Definitive Edition. Evet arkadaşlar. Bir baba... Bir lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu listeyle baş başa bırakalım. Burada... 404 derör. Peki. Bancor vergesi yalanmış. %1 zaten ...yeni modeliyle kapatmış oldu arkadaşlar. Bu model FreeBuds 3... Ne oldu lan? Evet. Ha oraya bakınca... P40 Lite-E'nin fiyatına gelelim son olarak. Kaç para da bu telefon? Çok para. 2500 vardır. Fazladır la. 2750. O fiyatı bir daha alıyorum. Ceyir oynayabileceğiniz oyunlar çıkıyor. Nedir bu? Önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak olan... The Last of Us Part 2. Gelelim arkadaşlar bilgisayarımızın <gülüyor> boğazım gitti yine. <gülüyor> Gelelim arkadaşlar <gülüyor> gelemiyorum. <gülüyor> boğazım gitti. Sa <gülüyor> sabah soğuk su içtim o boğazımı ağrıttı biraz. <gülüyor> Geliyorum. Evet gördüğünüz gibi çok feci bir şekilde parçalandı arkadaşlar. <gülüyor> Kırmadan çıkartabilirsek. ama çıkmadı. Çıkıyor aslında bu. Ama çıkartamadık şu anda. Neyse bir tanesinin çıkması yeter. Buradan açtığınız zaman dolayısıyla ekranı 180 derece Açabiliyorsunuz. Yani burada herhangi bir kasılma ya da kırılma söz konusu olmuyor. Abi ekranda etiket var ya. Abi onu zaten detay koyarsın oraya. Ne olacak ki? Dur Aa. etiketi gerek kalmadı. Oppo'nun hayli şık modellerinden birisi olan A72. Burada... dur şunun sesini kıs. En baştan başlıyorum. Tamam. Diyeceksiniz ki ekran altında mı var acaba? Tabii ki hayır. Çünkü IPS LCD ekranlarda zaten ekran altı parmak izi okuyucusu bulunmuyor arkadaşlar. Bu sulak cama mı çarptı? He herhalde oraya gidecekti. Cam çok temiz kanka. Baksana. Cama gömçürdü kendini. Kaçacaktı it. Gördün mü? Cama olmasa kaçmıştı. Dikkatli oradan işte. Acı millet kuşuyla dışarı çıkıyor ya kuş burasında gezip geri geliyor. Papağan o kanka. Yok be ne papanı muhabbet kuşu gördüm ben bir tane adamın şurasındaydı ya bak burasına yapışmış. Onlar geziyorlar. Çok iyi eğitiyorlar işte de. Neyse. Peki bu telefonda hangi yonga seti bulunuyor?